Merhaba çocuklar. Burada ne yapıyorsunuz bakalım? Ha anladım. Bu sıcak günde içecek bir şeyler satıyorsunuz. Defne ve kedi ayran satıyor. Can da ayran satıyor. Ve lokum da ayran satıyor. Hmm. Peki hepiniz ayran satarsanız nasıl olacak bu iş? Galiba Can'ın aklına bir fikir geldi. Bakayım. Daha büyük bardaklarla da mı satış yapacaksın Can? İyi düşündün. Bu sıcak havada ben de büyük bir bardak ayran içmek isterim doğrusu. Anlaşılan herkes bayağı susamış. Baksanıza, büyük bardakların sayısı hızla tükeniyor. Defne ve Lokum da büyük bardaklarla satış yapmaya karar verdiler galiba. <gülüyor> Defne içerden elinde bir tepsiyle geldi ama tepside bir sürahi daha var. Acaba o ne? Şimdi ise kalemini çıkardı ve bir şey yazıyor. Limonata. Harikasın Defne. Bu sıcakta ben de büyük bir bardak limonata içmek isterim doğrusu. Hmm. Nefis! Görünüşe göre limonata hamlesi defnenin satışlarını bayağı arttırdı. Vay! Hava iyice sıcak oldu. Diğer iki tezgahta da limonata satışları başladı. Çocuklar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Üf, burası çok sıcak canım. Şimdi de lokumun aklına bir şey geldi galiba. Hmm. Evet! Lokum büyük bir şemsiyeyle geldi. Sürahi içinde bir sürü buz... Harikasın lokum. Anlaşılan çocuklar masalarını birleştirmeye ve şemsiyenin gölgesinden hep birlikte yararlanmaya karar verdiler. Ee rekabette bir yere kadar canım. Kazandığınız paralarla ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Daha büyük bir şemsiye alırız sanırım. <gülüyor> Bu bence de çok iyi bir fikir lokum.